Federasyon seçimleri tam gaz gidiyor. Kano Federasyonundayız. Alper Başkan'ım tekrar seçildi. Zaten tek adaydınız. Evet. <gülüyor> başkasını düşünmemiş bile. Tek aday olarak ha, tabii başta devam ediyorsunuz. Evet. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na bakanlık teşkilatımıza, genel kurulumuza, delegelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir teveccüh gösterdiler. Bizi seçtiler. Biz de onlardan aldığımız etkiyle inşallah 2024 28, 32 olimpiyatlar için altyapıları oluşturacağız. Gerekli tesisleşme hamlesinin adımlarını attık. Bundan sonra inşallah kanoyu e, iyi bir gelecek bekliyor diyebiliriz. Şimdi kano birçok sorunda yanında taşıyor federasyon. Malzeme ihtiyacı var, yer ihtiyacı var, sporcuların tanıma ihtiyacı var. Abi kolay da değil şimdi olimpiyatlar diyorsunuz başkanım ama olimpiyatlara giden yolda neler bekliyor bizi? Tabii malzeme anlamında e, yerli ve millileşme hamlelerimiz var. E, yerli ve milli ergometremizi ürettik. Küreğimizi ürettik. Tekneyi henüz imalat aşamasında tekne yapamadık ama malzeme anlamında bizim sporcularımızın hiçbir eksiği yok. Çünkü çok ciddi anlamda 4 yıl boyunca çok ciddi anlamda malzeme desteği sağladık. Artık bundan sonrası iyi kaliteli antrenörle, iyi antrenman planlamasıyla sporcularımızı hak ettiğimiz olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızda. çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Şimdi olimpiyatlar önümüzde üç sene sonra bir olimpiyatlar var. İki sene diyebiliriz. İki sene mi diyelim? İki sene sonra bir olimpiyatlar var. Sporcu gönderebilecek Biz Gönderirsek başarılı olma durumumuz ne? Şimdi Avrupa'da Bizim... dünyada pozisyonumuz nasıl? Şöyle var? bu sene Avrupa'da dünya sıralamasında sekizinci sırada sporcumuz bir diğer bayan sporcumuz da on ikinci sırada. Yani dünya sıralamasında ilk yirminin içerisinde sporcularımız ama tabii olimpik disiplin özellikle Durgunsu için söylüyorum biraz daha farklı. Ee, bu sene önümüzdeki dönemde biraz işimiz daha zor diye görüyoruz çünkü e, kadınlarda ve erkeklerde biraz da mix hani erkek kadın erkek e, hegemoniyos olmasın ortak eşit olması sebebiyle bazı bizim güçlü olduğumuz branşlardaki işte K1 500'deki disiplin e, kaldırılıyor dolayısıyla 200 metre olacak kadınlarda bu da bizim için biraz dezavantaj ama e, sporcularımız inşallah. Gerekli çalışmayla, şimdi yeniden yabancı bir antrenörle e, görüşeceğiz, belaruslu bir antrenörle görüşeceğiz. Onlar da olimpiyatlarda Avrupa Dünya Şampiyonu'ndan çok başarılı sonuçlar alan bir antrenör. İnşallah o antrenörümüzün gelmesiyle, altyapıdaki sporcularımızın da e, çok ciddi bir potansiyel e, var çocuklarda, gençlerde. İnşallah hak ettiğimiz olimpiyatlara gideceğiz. Abi artık olimpiyatlarda şimdi kickbokstan geliyoruz. Orası da olimpik branş olmak üzere. Orası da madalya bekliyor. Bir dahaki olimpiyatlarda biz bir madalya. Biz iki bin yirmi sekiz iki bin otuz iki için madalya umudumuz. İnşallah başkanım. İnşallah. Çok teşekkür biz ediyorum. Biz çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun.